Hemen soruyorum. Hemen ne yapmamız soruyorum. lazım? Çocuklarımıza özgüveni aşılamak için o kendi elleri ayakları üzerinde durabileceği bir karaktere sahip olmaları için ne yapmamız lazım? Yani deneme yanıma, yanılma yapabileceği faaliyetler verilebilir. İşte sofra kurarken yapabileceği getir götür işleri verilebilir. Diyelim bir bardak su verdiniz. Bunu babana götür. İlkler çok önemlidir. İlkinde de düşürdü. Eğer söver döverseniz <gülüyor> suçlarsanız o çocuk yandı. Çünkü niye? İlk sorumluluk aldığında e, kaza yapacağını, düşeceğini ve denemesinden dolayı suçlanacağını düşünür ve yapmamaya, korkak hareket etmeye başlar Varsın ve daha o, çok kırar. bardak kırılsın, bardak kırılsın, bardak kırılsın. ama çocuğun kalbi kırılmasın Burada püf nokta şu, bravo. Bardak kırılsın, kalem kırılsın ama insanımızın, hele çocuklarımızın asla kalplerini kırmayalım. Bakın aşırı koruyucu olalım demiyorum. Çocuk bir şey denerken Denedi diyelim. Ee, benim oğlum mesela ressam olmak istiyordu. Çok şimdi psikolojik danışman oldu bu arada. Ya yani ressamlığı Selam devam ediyoruz. buradan. Sağ olsun Furkan oğluma selamlar sevgiler. Kızım Bengüsiye de bu arada selamlar sevgiler. <gülüyor> İnan lazım. Hazır başlamışken ve onları ve bizleri yaşatan ayakta tutan her şeyimiz olan. Eşim Ayşim Hanım'a da o da aile danışmanı. Az önce tanıştınız. Selam ve sevgiler olsun. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Çocuk her yeri boyamak istiyordu. Hı. Ben ne yaptım? Oğlum yazma çizmeyi denediğin için teşekkür ederim. Çocuklara bir şaşırdık. Çünkü başka aileler Tabii azarlıyordu vermiyorlar. çocuklarına ve izin vermiyorlardı. Hemen ben bir alan oluşturdum. Burayı boyayabilirsin dedim. Ne oldu biliyor musunuz? 7 7 yıl sonra o duvar o duvar hep böyle tuttum. sanat eseri gibi. Sanat olmuş. eseri gibi oldu. Şahane danışmanlık merkezinde bir köşeyi helale hoş olsun. İstediğiniz gibi Hocam bizim salonda bir duvarımız öyle. Bravo. Salonun bir duvarı full Hazar'ın el izleri işte boyama oh. deneme yanılma hali. Sanat eseri. Harika. Bundan daha güzel onu, bir şey olur mu? Olabilir mi? Olamaz. Yok. Çocuğa ne kadar Platform verirseniz yeterince geniş yeterince dar. Ama sınırlarını çizmemiz Elbette. gerekiyor. Erkekler. Şu duvar. Bu duvar. Çıkmayacak. Bu kadar. Peki hocam bir hatırlatma yapalım izleyicilerimize. Evet. Profesör Doktor Ekrem Çulfa ile birlikte efendim İstanbuldayız. Aslında hayata dair sohbet ediyoruz kendisiyle. Konu başlıkları almıştık ama şöyle bir baktığım zaman konu başlıklarının hiçbirine değilmeden doğaçlama sohbet ettiğimizi fark ettim ama konu başlıklarımızın arasında ne var? Ne var? Sevgililere efendim öneriler gelecek biraz sonra Sözlü ve nişanlılara öneriler gelecek Ve özellikle yeni evli çiftlere Hocamın tavsiyeleri olacak Sırasıyla sormaya başlıyorum hocam Tabii ki buyurun Sevgililere tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgililik yani hayatın en güzel yılları Bakın hiçbir soruda hani tökensemez <gülüyor> sevgililik deyince Bir duraksadın. Ne oldu bir duraksadım <gülüyor> Ya hayatınızın en güzel yılları. Çünkü kişiyi tanıyorsunuz. Olur mu, olmaz mı? İlk elini nasıl tutarım? İlk bir bir şeyler yiyip içmeye nasıl giderim? Nasıl davet ederim? Bir kızın ya da bir erkenin gönlünü nasıl alırım? Yani inanın sevgililik hakikaten evcilik, evciliğin bir prototipi. Hiçbir e, sorumluluğun, hiçbir ağır yükün olmadığı. Düşünsenize en güzel yılları ilkokul bir yılları değil miydi? Birinci sınıfta değil mi? Daha candan, daha samimi, daha işte her türlü e, kolaylık, hoşgörü, sevgi, iklimi vardı. Sevgililer bunu böyle görsünler. Daha tanımadan ön yargılarla kesin bu böyledir, filan şehirle şöyledir, filan milletten böyledir deyip etiketlemeden kişiyi kişiye özel parmak izi ve göz retinasındaki özelliğe ve seçkinliğe ve biricikliğe ve kendi biricikliklerine bakarak öyle davransınlar sevgililer Eğer birbirlerini incitmezlerse uyum ve iletişim içinde olurlarsa onlarda ne yapmaları gerekiyor daha sonraki etap sözlülük dönemi Evet yani. geldik sözlülük nişanlık dönemine yani ailelerin artık devreye evet. girdiği dönem Şimdi sözlük dönemimiz düşünen sevgililer böyle bir niyetleri var her şey yolunda gidiyorsa hemen hemen her şey tabi her şey yolunda gitmesi çok zor bu arada e o zaman mutlaka kişiler anne ve babalarıyla veya abi ablalarıyla tanıştırmaları gerekiyor kiminle oturuyor İlk kiminle, kiminle geziyor tanıştırmak doğru hocam bence Aynı aileden anlayışlı toplu bir yemek falan anlayışlı karşılayacak kişi daha uygun. Hmm. Yani toplu şekilde değil de birden çünkü heyecan basabilir, <gülüyor> panik atak olabilirler tabii ki. Peki tabi önce e, erkek mi kız arkadaşını e, gelecekteki nişanlısının ailesiyle tanıştırmalı yoksa kız mı Aa, kendi ailesiyle tanıştırmalı? Yani efendim. şu şekilde. bir e, Duruma göre değişir mi? Duruma göre değişir ama bir kıza büyük bir hediye vermek istiyorsanız arkadaşlarınızla ve arkadaşlarınızla ve ailenizle tanıştırın, bu tabii ki anlayışlı olan kişiye göre değişir. Eğer ablanız çok yakınsı onunla, abiniz çok anlayışlıysa hani biraz empati yeteneği yüksek, anlayışı yüksek, hoşgörüsü, saygı sevgisi yüksek, pozitifliği yüksek, dünya görüşü yüksek kişiyle tanıştırmakta yarar var daha sonra genellikle babalar en son duyar. Yani, yani babalar en son vardı, duyar. Babayla en son tanıştırmak lazım. Çünkü ondan sonra başka mevki, makam çok kalmıyor. Büyük anneler, büyük babalar var belki ama şimdi yükü daha çok babalar Anladım. ve anneler. O yüzden anneyle tanıştırdıktan sonra anne bir eşref saatinde kocasına kızının ilişkisinden ya da oğlunun ilişkisinden bahseder. Çünkü eşref saati diyorum, diğer saatte bu tür nadide konulardan bahsetmesinler. Yani işte keçileri kaçırmışken, tabiri çalışsa kafası yerinde değilken, ağır stres, depresif ruh halindeyken tanıştırma Olacak lazım. işte olmaz çünkü. Tabii, çok iyi bir zamanı, mekanı nerede, ne şekilde, kiminle kendileri birlikte istişare ederek karar verirlerse e, yani taraflar çok kıymetli hissederler. Çünkü benimle düşünüyor. Sesli düşünsünler. Bu arada sözlü ve sevgililere e, yakında nişanlıları da konuşacağız. E, sesli düşünmeleri gerekiyor. Nasıl düşüneceksin yani, sesli? Aynı paralel oturup bir sahile, bir ormanı sakin bir yerde. Ben acaba babamla mı tanıştırsam seni, annemle mi gidip mesela özellikleri bu. Hatta mikrofon uzatıp hangisiyle önce tanıştırırsın? Mikrofonu isterdim, mi? <gülüyor> <gülüyor> Yani e, bu çünkü bir kişiyle bir ilişkisi yaşamak istiyorsan eş e, eşit davranman gerekiyor. Yani bir e, hegemonya, bir baskı, bir işte işte bu ilişkinin şeyi benim, reisi benim, senin söz hakkın yok, sen anlamazsın, sen bilmezsin. Böyle Değil demek, demek olur mu yani? Sonuçta birlikte aynı gemide ve ikiniz birbirinizin rakibi düşmanı değilsiniz. Yani biriniz erkek, biriniz kadın. Ve ailenin...